Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Yeni bir kutu açılış videosuyla da karşınızdayız. Bugün kutusunu açacağımız ürün Oppo'nun ülkemizde yeni satışa sunacağı W51 kulaklığı arkadaşlar. Bu kulaklık bluetooth bir kulaklık. Dilerseniz ilk önce kutunun üzerinde yazanları size göstereyim. Ardından kutumuzu yavaş yavaş açalım. Zaten Oppo kutunun üzerine özelliklerini yazmış kulaklığın. Hibrit aktif gürültü engelleme özelliği var. Kablosuz şarj özelliği Düşük gecikmeli bluetooth, 24 saatlik plömlü diyor, IP54 sertifikası yani toza ve suya karşı dayanıklı ve görüşmelerinizi netliğinde yapmanızı sağlayan bir teknoloji. Şimdi arkadaşlar kutumuzu açmadan önce ben size şunu belirtmek istiyorum. Burada diyor ki hibrit aktif gürültü engelleme özelliği. Biliyorsunuz normalde bazı kulaklıklarda aktif gürültü engelleme özelliği diyor bazılarında ise hibrit aktif gürültü engelleme özelliği diyor. Bunların arasında nasıl bir fark olduğunu hemen sizlere söyleyeyim. Hibrit dediği zaman arkadaşlar farklı bir teknoloji kullanıyor, Çift mikrofon var ve bu kulaklıklarda uçak seslerini bile bastırabiliyorsunuz. Aktif gürültü engellemelerde ise dış sesler falan bastırılıyor. Atıyorum metroda gittiğinizde tam olarak olmasa bile böyle metrobüse falan büyük oranda bastırmış oluyor. Ama hibrit teknolojisini kullanan yani Enco V51 gibi kulaklıklarda ise gürültüyü daha fazla kısıtlayabiliyor. Yani kıyaslama yaptığımız zaman... Hibrit gürültü engelleme özelliğine sahip kulaklıkların daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Evet kutumuzun jelatini çıkardık. Şimdi kendisini şöyle yavaş yavaş açalım. Şurada her zamanki olduğu gibi yine kağıtlarımız var. Kullanma kılavuzu ve garanti belgesi geliyor şöyle. Bunları şöyle koyalım. Şurada kulaklığımız var. Ve 51. Bakalım başka bir şey var mı? Şurada kulaklığımızın görüyorsunuz lastikleri geliyor. Yani kulaklık tipinize göre bunları değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu koymaları da güzel olmuş. S ve Large şeklinde. Hangisi artık kulağınıza uygun olursa onu kullanabilirsiniz. Ve burada da bir Type-C kablosu bulunuyor. Bunu da takıp şarj edebiliyoruz. Bu arada bunda az önce de belirttiğim üzere kablosuz şarj özelliği de var arkadaşlar. Ee, yani telefonunuzda eğer kablosuz şarj özelliği varsa e, biliyorsunuz bazı telefonlarda artık ters kablosuz şarj özelliği var. Yani bunu telefonuza koyup şarj edebiliyorsunuz. Bunu da belirtmiş oldum. Şöyle açalım kutusunu. Evet gördüğünüz üzere kulaklığımız burada. Şöyle bir yapısı var. Şunlar değişiyor arkadaşlar. Oppo genel itibariyle W31 modelinde de bu tarz bir kapaklı yapıya gitmişti. V51'de de yine bu tarz kapaklı bir yapı var arkadaşlar. Şöyle kapanıyor. Yani diğer kulaklıklarda biliyorsunuz. Şu sadece üst kısım açılıp kapanıyor. Ama Oppo'da bu şekilde bir tasarım var. Bu da Değişik ve hoş bir tasarım diyebiliriz. Bu kulaklığın fiyatı arkadaşlar ülkemizde 899 lira. Yani 900 liralık bir fiyata sahip diyebiliriz. Özelliklerine baktığımızda hibrit gürültü engelleme olsun işte IP54 sertifikası olsun vesaire. Gerçekten hani uygun fiyatlı diyebiliriz. Uygun fiyatlı dediğimizde kalkıp burada 100 liralardan 150 liralardan bahsetmiyoruz. Sunduğu özelliklere nazaran uygun bir fiyatı var diyoruz. Biliyorsunuz farklı markalar... Aynı özellikleri çok daha yüksek fiyatlara, kullanıcılara sunabiliyorlar. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtmiş olalım. Önümüzdeki günlerde bu kulaklığın incelemesini yapacağız arkadaşlar. Telefona bağlayacağız bu kulaklığı. Nasıl bir ses kalitesi sunduğunu göstereceğiz sizlere. Ayrıyetten bilgisayara da bağlayacağız. Bilgisayarda nasıl bir performans sunduğunu göstereceğiz. Ve görüşme yapacağız. Görüşmelerimizin de ses kaydını alacağız. Böylece e, bu kulaklığın dış ortamda seslerin ne kadar filtrelediğini de görmüş olacaksınız. Yani e, tamam Bunda hibrit gürültü engelleme teknolojisinin kullanıldığı söylenmiş ama bakalım bu teknoloji ne derece kullanılmış. Bunu da beraber sizlerle görmüş olacağız. Bizleri takip etmeye devam edin. Önümüzdeki günlerde dediğimiz gibi Oppo'nun yeni kablosuz kulaklığının incelemesiyle karşınızda olacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.